Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Allah'na diyala. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri yüce zatına kul, habibi Muhammed Mustafa'ya ümmet eyleyen, bize sayısız nimetler bahşeden, bizi İman şerefiyle müşerref kılan yüce Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. İki Cihan Efendisi, Hatemü'n-Nebiyye, Seyyidü'l-Asfiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimize de sonsuz salat ve selam olsun. Değerli Müslüman kardeşlerim, sohbetimizde bir Müslümana lanet etmenin yasak oluşundan bahsedeceğiz inşallah. Bu konuyla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadisi şerifleri inşallah zikretmeyi çalışacağız. Öncelikle lanet kelimesi ne demek? Bundan başlayalım. Lanet, lanet edilen canlının hem dünya hem de ahirette Allahu u Teala'nın rahmetinden uzak kalmasını dilemek, istemek demektir. Lanet olsun. Allah sana lanet etsin. Lanet olasıca melun adam gibi sözler farkında olunsun vehut olunmasın. Kişinin Allah'ın rahmetinden uzak kalmasını istemek uzak tutulmasını istemek demektir. Biliyorsunuz ki lanetlenmiş varlıkların başında şeytan gelir. Bizler şeytana ne diyoruz? Şeytanu aleyhin lâne yani Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytan diyoruz. Onun için bir mümine, bir müslümana lanet etmek en büyük zulümdür. Bir müslümanın hakkında kötü sözler söylemek hakikaten o müslümanın hakkına girmektir. Onun için bizler müminler olarak, müslümanlar olarak kesinlikle müslüman kardeşlerimizin hakkında kötü zanda, kötü düşüncede hele lanet noktasına varacak düşüncelerde, sözlerden Kendimizi uzak tutacağız inşallah. Bakınız hadis-i şerifleri okuduğumuzda hakikaten lanet etmenin ne kadar kötü bir davranış olduğunu göreceksiniz. Bakınız Ebu Zeyd Sabit İbni Dahak El Ensari radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Mü'mine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Burada Müslümana lanet etmek, onu öldürmek gibi büyük bir vebalin altına girmekten bahsediyor bize. Yine Müslümanların birbirine lanet değil, ancak birbirine rahmet dilemeleri gerekir. Lanetten uzaklaşması gerekir bir Müslümanın. Lanetle ilgisi olmaması gerekir. Çünkü lanet hakikaten bu kadar vebal gerektiren bir suç. Bakınız yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, rivayet edilen bir hadiste Efendimiz şöyle buyuruyor. Sıddık'a doğru sözlü kişiye lanetçi olması yakışmaz buyuruyor. Sıddık kimdir? Özü sözü doğru olan insan demektir. Eğer özümüz sözümüz doğruysa ahlakımız doğruysa inancımız doğruysa o zaman bizim gibi böyle doğru insanların sıddık insanların Müslüman kardeşlerine kızmış olsa dahi kendisine hata yapılmış olsa dahi lanet etmesi kesinlikle yakışmaz. Bundan sakınmamız gerekiyor. Yine Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü yine şöyle buyuruyor değerli Müslümanlar. Lanetçiler kıyamet günü ne şefaatçi ne de şahit olurlar. Lanet eden, daima insanlara laneti adet haline getirmiş olan insanlar kıyamet gününde Değerli müminler, şafahçı olamazlar, şahit olamazlar buyuruyor. O zaman bizler bunu düşünerek, bu hadis-i şerifleri aklımızın bir kenarına koyarak kesinlikle lanet kelimesini dilimizin ucuna dahi getirmemeye gayret göstereceğiz. Bakınız, Semura İbni Cündep radıyallahu anh'ten rivayet edilen diğer, diğer bir hadiste şöyle buyuruyor Efendimiz. Birbirinize Allah'ın laneti, gazabı ve cehennem azabı ile lanet ve beddua etmeyiniz buyuruyor. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilen diğer hadiseyifte de Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Olgun mümin, yerici, lanetçi, kötü iş ve kötü söz sahibi olamaz buyuruyor. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişim. İman etmişim Rabbime. Peygamberi tasdik etmişim. Bütün peygamberleri tasdik etmişim. Allah'ın kelamını tasdik etmişim. O zaman benden kesinlikle lanet çıkmaması gerekir. Bizden kesinlikle lanet kelimesi çıkmaması gerekir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olgun bir mümin, doğru bir mümin, dürüst bir müminin lanetçi, bedduacı olamayacağını bize haber veriyor. Bu da değerli müminler, Bizim ahlakımızla alakalı. Şimdi hepimiz Allah'a iman ediyoruz. Hepimiz Rabbimize inanıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidiyoruz. Ama bazen hataları işleyebiliyoruz. Ama bu hataların bir tanesi bu lanet olmaması lazım. Sakınmamız gerekiyor. Bakınız son olarak Ebu Derda radiyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir kul herhangi bir şeye lanet ettiğinde o lanet gökyüzüne çıkar ve semanın kapıları o lanete kapanır. Sonra lanet yeryüzüne iner. Yeryüzünün kapıları o lanete yine kapanır. Sonra o lanet sağa sola bakınır. Gelecek yer bulamaz da lanet edilen kişiye döner. Eğer gerçekten lanete layık ise o kişide kalır. Değilse kim lanet ettiyse tekrar o lanet eden kişiye döner buyur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu da bizim için değerli Müslümanlar hakikaten istemediğimiz bir davranış. İstemediğimiz bir şey. Bir lanetin tekrar bize dönmesi o vebalin, o sorumluluğun tekrar geri bize dönmesi hiç istemediğimiz bir davranış. Onun için Bizler elimizden geldiğince inşallah lanet kelimesini kullanmamaya özen göstereceğiz. Uzak duracağız. Elimizden geldiğince müminlere lanet değil, beddua değil. Dua edeceğiz, rahmet dileyeceğiz. Ya Rabbi Müslümanlara yardım et. Müslümanların sıkıntılarını gider. Ya Rabbi bizleri ıslah eyle, bizi doğru yola eriştir. Birileri bize hata ettiğinde, yanlış yaptığında da bizler ne yapacağız? Ya Rabbi merhamet et. Ya Rabbi onu ıslah et, onu ona doğru yol göster diye inşallah dua edeceğiz. Rabbim inşallah bizleri bu kötü özellikten muhafaza buyursun. Selam ve dua ile kalın inşallah.